Ve koronavirüs süreci en çok daha esnafı olumsuz etkiledi hiç şüphesiz. Hükümet yaraları sararken yerel yönetimler de harekete geçti bu dönemde. Etimeskut'ta pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa 10 milyon liralık can suyu desteği geliyor. Koronavirüs süreci pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte esnaf da zorluk yaşadı. Hükümet esnafa destek için peş peşe paketler açıklarken yerel yönetimlerde harekete geçti. Kabul edenler, etmeyenler... Ankara'da Etemeskut Belediye Meclisi, esnafa yapılacak yardımı görüşmek için olağanüstü toplandı. Meclis toplantısında konuşan Etemeskut Belediye Başkanı Enver Demirel, esnafa verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı. Her esnafa 1200 liralık nakdi yardım yapılacak. Etemeskut Belediyesi olarak bugün meclisimizden bir karar aldık. Etemeskut'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan esnaflarımızın, zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini Esnafa ödenecek toplam destek miktarı 10 milyon Türk lirasını bulacak.